Alerjik hastalıklar içinde son yıllarda özellikle daha fazla ön plana çıktığını gördüğümüz ya da daha çok yayın yapıldığını gördüğümüz bir grup vardır ki alerji bilinen alerjenlere karşı test sonuçları negatif çıkan fakat dış dünyadaki özellikle endüstri ve endüstri türevlerine karşı alerji geliştiren hastalardır. Bunun tıbbi adı non rinittir. Türkçe tam karşılığı olmasa da kaynağının belli olmayan ya da endüstriyel kaynaklı alerjiler olarak e, isimlendirebiliriz. Bu hastalık grubundaki kişiler, e, vücudun e, tanımadığı dış dünyadan gelen, özellikle kirli hava, sigara dumanı ve kimyasallar, e, yer temizleme malzemeleri, deodorantlar vesaire, yani çevrede bulunan ve karşı karşıya geldikleri klimalar mesela, birçok etkenden etkilenerek, Klasik alerjiye benzeyen alerji belirtileri sergilemekteler. Ee, Ayran e, önemli bir fark diğer alerjilerden. Test yapıldığı zaman bu kişilerin alerji test sonuçlarının negatif çıkmasıdır. Klasik alerji ilaçlarına da daha zayıf cevap veriyorlar. Bu yönden de biraz problemli bir hastalık grubudur. Çok e, önemli yaklaşım tabii kişinin olabildiği kadar dışarıda karşı karşıya geldiği ama gelmemesi gereken bu etkenlerden izole edilebilmesidir. Ee, özellikle sigara içiciliği bu konuda çok ön planda gözükmektedir. Dolayısıyla sigaradan mutlak surette pasif içiciliğinden bile uzak kalınması çok an önemlidir. Hastalık onun dışında da yine dönem dönem ilaçlarla tedavi edilmektedir.